Olan... Sayın yıldızı da tebrik ediyoruz. Başarıları için tüm firmalarımızı kutluyoruz efendim. Güçlü bir alkışa hak ediyor. Kocaeli'ne ve Türkiye'ye değer katanlar. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek müsaadelerinizle toplu bir aile fotoğrafı alalım. Başarılı teknoloji şirketlerimizin yöneticileri ve sanayi firmalarımızın yöneticileri. Müzik